Sevgili dostlar, hepinize merhaba diyerek bambudan akan suyun çıkarttığı rahatlatıcı ses eşliğinde Arapça hikaye okuma etkinliğimize başlıyoruz. Hem zevkli, hem ibret verici, hem de düşündürücü hikayelerimizin büntü bölümünde El-Imlak ve Şakiyyü ve Melikül Egzami kitabının kaldığımız heyecan verici yerinden devam ediyoruz. Evet. Zorba dev ve cücelerin kralının başından geçenler. Evet. Kaldığımız yerden Devam edelim. Bakalım. Bizim Zorba Dev'in yani Cücelerin Kralı'ndan yalvar yakar istediği yardım bu acıdan bu sancıdan bu sıkıntıdan bu ağrıdan kurtarma ricasını kurtarma yalvarışını nasıl çözecek parmak adamların kralı demek ki hiç kimse boyuna posuna gücüne, otoritesine güvenmesin arkadaşlar. Neyim demek yerine ne olacağım? Neydim? Ne oldum? Ne olacağım? Dinginliğinde uyanıklığında olmak lazım. Hani diyorlar ya yarın kılarım diyenin dün kıldık cenaze namazını. Bakın yarın kılarım diyenin yani yarın şu yarın şu iyiliği yaparım diyenin, yarın derse çalışırım diyenin, yarın şu iyiliği yaparım diyenin, yarın şu onurlu duruşu gösteririm diyenin, dün cenazesini kaldırdık arkadaşlar. Evet. Şimdi burada yatan bir dev ve üzerini de sopalarla tepinen cüceleri görüyorsun. Tabi. <gülüyor> cücelerin kralı da elinde sopa ile talimat veren bir görüntü. Bakalım ne diyor. Talebe istedi. Talebe yatlı bu talep. Et talebu matlub Es-sa'ilu vel-mes'ul. Hemen talebe melikul akzami cücelerin kralı istedi mial devden batışa zorba devden ne istedi en yeni ne mi uyumasını daha doğrusu yatmasını nasıl ala zahrihi ya nam ala zahri sirtu istriya misr sırto nustriya yatması emretti daha doğrusu istedi para emre ve emretti emretti adeden kebira Çokça sayıda minel egzami, ekzami cücelerden çok sayıda. Adeden sayı, keviren büyük bir sayıda cücele ve ne yapma emre diyor? En ya sadu çıkmalarına. Sadu ya misad. Biz asansöre arkadaşlar Araplar misad diyor. Ne yapıyor? Aşağıdan yukarıya, yukarıda aşağı. En elde yukarı çıkmakta ihtiyaç var. Ha, aşağı iniş kolaydır. Ama önemli olan tırmanmak, yukarı çıkmak. E adı çıkmalarını. Burada en buradakini onu arkadaşlar. düşürmüştür. Bunu düşe göstermek için bir elif koymuş buraya. Tamam Sadrihi, göğsünün üzerine çıkmalarını emretti. Yani kendi elemanlarına, kendi ordusuna, kendi hem cinslerine, parmak adamlara, cücelere devin, bakın görüyorsunuz, göğsüne mallarını emretti. İşte bir 6-7 kişi var ama tabi resimde öyle, belki 70-80 kişi. Çünkü kocaman bir de ve parmak adamı. Ne yapar? Ve yadribuhu ve ona vurmalarını emretti. Bilasiyyi sopalarla, değneklerle. Bilasiyyi değneklerle. Vur diyor, vur. Ve kenet ve idi, tilke, şu, hiye, o, el işareti. İşarettir. Ya bu bir... Şifredir. Bu bir parolaydı. Nedir? El müttafak aleyhe üzerine anlaşılan, müttafak aleyh üzerine anlaşılan ittifak edilen kimle kim arasında? Bine Meriçel Akzami cücelerin kralı ile ve nehleti arı arasında ve arı arasında ittifak edilen bir parolaydı. Nedir? Cüceler çıkacak devin göğsüne vuracak sopalarla. Tabi o sopanın sesini duyan arı da vızelip çıkacak. Bu bir ittifak. El-Muttefakun Aleyh yani hadisler hadis-i şerifler Peygamber Efendimiz'in mübarek feminden çıkan cümleler Çıktı cümleler, hadis deniyor. Bu hadisler arkadaşlar kendi aralarında tık tık, tık diye ayrılıyor. İşte muttefakun aleyh, sahih, hasen, daif ve şu bu. En kuvvetli olan hadis muttefakun aleyh muttefakun aleyh üzerinde anlaşılmıştır. Yani ittifak edilmiştir. Tüm Müslümanların ittifak ettiği. Evet, bu hadisi Peygamber Efendimiz söylemişti. Şimdi tabi burada resimde görüyorsunuz. Kulağından vızızız deyip uçuyor. Semi'at işitti en nehletü arı el işarete işareti parolayı bu fehar işitince de fekharaca çıktı musri'aten hızlı bir şekilde min uzunil imlaqi batışan min uzunil kulağından el devin kulağından batışan zorbat devin kulağından ne yaptı hızlı bir şekilde çıktı ve ve uçtu beiden uzak bir yer mekanlara uçtu beiden uzak kariben yakın. Sevgili arkadaşlar, hanımlar, beyler, kardeşlerim. Tara uçtu. Yatır uçuyor. Tır uç. Tahirun kuş. Tayyarun pilot. Tahiratü Uçak. Bakın. Tayyar. Caferi Tayyar mesela. Şehit olunca uçuyor. kanatlarını uçuyor cenneti. Onun adı ne oluyor? Caferi Tayyar. Uçan Cafer. Uçan cafer. Evet. Rabbim bizleri de onların yoldan ayırmasın inşallah. Evet. Tabi o zorba terörist, zalim, acımasız dev bakın burada artık cücelerin abisi, kardeşi oluyor. Üzerinde kayıyorlar, eğleniyorlar, oynuyor. Ya ne diyorlar? Bir musibet bin nasihat'a bedeldir. Sevgili arkadaşlar, sevgili çocuklar. Bir musibet şefiye şifayı buldu, iyileşti. El-imlâkû batşanû dev, batşan zorba dev ba'de zâlike bundan sonra ya yani arının kulağından çıkmasından sonra şifaya kavuştu ve esbaha ve oldu aydu, yardım eder oldu el-egzama, tücelere ve, ve oynar oldum, mahum onlarla birlikte ve la ve onlara artık eziyet etmeye başladılar bakın saade yasaa'dı أصبح sabahladı sabahul hayr sabahun nur sabahul verd sabahul yasemin sabahul ful diye Arap kardeşler ne yapıyor birbirlerine sabahlarını tebrik ediyorlar Esbaha olmaktır, hem sabahlamak, hem bir durumdan diğer duruma dönüşmeyi de ifade ediyor. Mesela zorbalık ediyordu, onlarla eziyet ediyordu onlara, işkence ediyordu. Ama şimdi ne oldu? Esbaha yüsa'idu, onlara yardım etmeye başladı. Kime? El-Ekzame cücelere yardım etmeye başladı. Halbuki onlara eziyet ediyordu. İşkence ediyordu, evlerini başlarına yıkıyordu değil mi? وَيَلْعَبُ مَعَنْهُمْ لَعِبَ يَلْعَبُ مَلعَب, oyun sahası demek, stadyum demek. لَاعِبٌ on desek, usta oyuncu olur. لَاعِبُ Kuratil الْقَدَمِ futbol oyuncusu. مَعَهُمْ Onlarla birlikte. وَلَا يُعْزِيهِمْ اَذَا Ve onlara eziyet etmemeye başladı. Evet, burada da tabi kral olmuş sevgili arkadaşlar. مَاةَ مَلِكُلْ عَمَالِكَةِ Devlerin kralı öldü. Kral ölünce ne oluyor? Prens. Eski kral öldü, yaşasın yeni kral. فَاسْبَحَا الْعِمْلَقُ بَطْشَانُ Batışan dev oldu, ne oldu? Meliken kral oldu. بَعْدَ مَوْتِ وَالِدِهِ Babasının vefatından sonra ne yaptı? Kral oldu. Bakın burada cücelere çiçek takdim ediyor başında tacıyla. Değil mi? Ve taahhude taahhüte bulundu, bil istimrarı devamlı olmaya bu şekilde nasıl, fi müsaadeti yardım etme noktasında istimrar sürekli olmaya el egzami cücelere yardım etmede sürekli olacağını taahhüt ettiği yani sürekli onlara yardım edeceğini ve himayetihim ve onları koruyacağını. Yani eskiden onları can düşmanı şimdi can dostu oldu. Subhanallazi yuqallibu'l <Sessizlik> kulub. Yani kalplere virip çeviren Allah ne yücedir. Evet, ba'de en taalleme öğrendikten sonra dersen yani bir ders aldıktan sonra fil <Sessizlik> hayati hayatta bir ders öğrendikten sonra hayatta ders aldıktan sonra hayat, ta, aldık tansur, hayat. Ne, yu, nedir? Ve, ve o aldığı ders ene en nehlete şüphe yok ki arı es-sagirete küçük arı tasatiyon yapabiliyor ize el-imlaki el-kebiri yani arı ne yapabiliyor? büyük Dev zarar verebiliyor. Burada ne öğrendi sevgili arkadaşlar? Hiç kimse boyuna, posuna, servetine, gücüne, otoritesine iktidarına güvenmesin. Gün gelir bir arı, gün gelir bir korona virüsü, gün gelir bir mikrop bizi arkadaşlar doğduğumuza pişman eder. Bu kitapta öğrendiğimiz kelimeler Melik'ün, kral, indakun, dev. Kazamun, cüce. Dachmun, iri. Hafifun, hafif. Tayyibun, iyi. Şakiyun, kötü. Nahlatun, arı. Yüseidü, yardım ediyor. Yüziyi, işkence ediyor. Eza veriyor. Yüfekkirü, düşünüyor. Yadrıgu, vuruyor tabi. Daraba yadrıgu vurmak mesela. Ve daraba el-emthale Ve daraba el-emthale Ve daraba el emthale Kendi yaratılışını unutup Dedi ki Bu çürümüş kemiklere Kim hayat verecek? be akıllı seni Yaratan Allah nasıl yarattı? Sen neydin ki? Yarın sen de çürüyen bir kemiğe. Dönüşeceksin nariz kardeşi. Daraba, vurmak. Misal vermek aynı zamanda. Yehlumu, rüya görüyor. Name, uyudu. Saha, uyandı. Te'ibe, bu kelimeleri tabi öğreniyoruz. Te'ibe yoruldu. Bu kelimelerle sevgili arkadaşlarım, El-Imlâk-u Batşan ve melik Yani zorba, kötü, terörist, zarar verici dev ile Cücelerin Kralı isimli başlıklı kitabımızın okuma etkinliği burada nokta diyoruz. Bir başka videoda, bir başka hikayede Uluşmak üzere, hepiniz esen kalınız. Videomu kanalımıza, yani Hayatımız Arapça isimli başlıklı kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve derslerimize düzenli çalışmayı lütfen unutmuyorsunuz. Hepiniz dingin kalın, sağlıcakla kalın, yüzünüzden tebessümler eksik olmasın sevgili çocuklar.